Hepinize merhaba beyler ve bayanlar. Bugün keyfiniz nasıl? Bugün menümüzde çiğ köfteci Ali Usta var. Öncelikle neden bu adamın olduğunu şimdiden söyleyeyim. Geçenlerde Instagram'da dolaşırken bir tane sayfa bu adamın iki genç çocuğa vurduğunu gösteren bir video paylaşmıştı. Videoyu izledim garip bir şekilde çocuklar <gülüyor> ama yorumlarda herkes çocuklara haklı gösteriyor. Politik doğruculuğun zirvesi ve ben bu konuya bakma kararına vardım. Şimdi öncelikle şu videoyu bir izleyin. Sıkılmayın kapatmayın izleyin. Bak size niye kenara çekilin diyorum ben size. He? Siz mevzuyu çakamıyorsunuz. Beni yanlış anlıyorsunuz. Adam bize bağırıyor diyorsunuz. benim bana karşı boğaz ediyorsunuz. Estağfurullah. Hanım aslında da. benim size boğaz etmem lazım ama etmiyorum. Niye? Çünkü para veriyorsunuz bana. Kenara çekil şöyle lütfen. Biraz daha ilerleme yapalım. Arkanızda bak beni seyrederken orada ceplerinize cep telefonlarınıza dikkat edin. Siz kendinizi bana kaptırıyorsunuz orada. Adam arkanızda geçiyorlar. Sizin ceplerinize cep telefonlarınızı karıştırıyor. Çok Kenara... konuşma. Çok konuşma. Hadi geç. şimdi başına. Olsun. Hadi yapıyorsun? yürü yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bu Videonun sonundaki teyziyi Bilemiyorum. Kendisi bir anda patlıyor Geliyor ama adamın naifliğini aslında Neden sinirlendiğini videodan görebilirsiniz Herkes kameraya çekiyor, Herkes Saçma sapan şeyler söylüyor ki adamın Konuşmalarını internete atsınlar. Adam Sinirlensin. Bir izlenme kazansınlar Ben bu durumda olsam ben daha net tepkiyi Verirdim yani. Adam agresifleşmiş ve Söylediği tek şey şu. Telefonlarınıza Sahip çıkın. Cebinize koyun Adamlar çalıyor. <gülüyor> ya, ya bu adam Bu yani. Ya, bu adamın Belli kişiliğinin ne olduğu ve o çocuklar da aynı şekilde orada gittiler. Yüksek sesle bağırarak müzik söylediler. Ve o adam defalarca kez yatmış olmalılar ki sinirlenmiş gidip çocuklara vuruyor. Tabi vurması kesinlikle doğru değil. Keli koyarsa çocuklara vurulmaz. Hani lise çağında insan ikisi de vurmamaları gerekir. Ama nasıl çıldırdıysa adam herhalde çareyi bunda görüyor. Ayrıca o iki çocuk yarın bir gün eminim ki YouTube kanalları, tüp Arkadaşlar gitarımız kırıldı. İşte biz gelecekte müzisyen olmak istiyoruz hayalimiz diye para toplamaya çalışacaklar. Eminim. Bakın eminim. O çocuklar net şekilde fenomen olmak için oraya gidenlerden birisi. Ya bunlar çok yayılıyor. Sinir olduğum şey bu. Adam herkes işi gücü bırakmış. Adamlar işi gücü bırakmışlar. Youtube'a, internete video atma peşindeler. Ya biraz işinize bakın ya. Biraz işinize bakın. Ülkeni halde. ben hani tabii ülkeni halde şunu yapıyorsunuz. Her vokalına yazanlar ayağına girmek istemiyorum. Ama gerçekten durum kötüyken mesela adamların, herkesin daha doğrusu tüm toplumun internete odaklanması çok garip ya. Çok garip. Gerçekten çok garip. İşin bir başka diğer boyutu da yarın bir gün bu çocuklar gibi pek çok insan çıkacak olması. Mesela örnek nereden vereyim? Hepiniz Nusret'i biliyorsunuz. Nusret'i taklit eden insanlar çıkmıştı. Hepsi Nusret taklit edip Nusret gibi bir marka bilinci oluşturup ondan para kazanmaya başlıyordu. Ne bileyim Nusret gibi ateş yakalardı vesaire. Sonra ne oldu? İşte ekranınıza gelecek şimdi. Adamın teki restorantı yaktı. Yani bunun gibi şeyler olur olur olur olur ki o çiğ köftece tutuklamışlar. Yani bu da sinirlendiğim bir şey. Türkiye'de yeni moda. Bir şey oldu. Hemen tutuklayalım mı abi? Ha. Devletin kafası ne abi? Devlet nereye bakıyor ya? Sosyal medya mı bakıyor? Kanunlara mı bakıyor? Kanun Bunlara bakmadığı kesin. Onu net biliyoruz. Ama bu yapılanlar gerçekten saçma. Bakın Nusret olayına dönecek. Herkes bunu yapmaya çalışacak Ve orada birisi büyük ihtimalle zarar görecek. Birisi ya hastanelik olacak ağır şekilde. Ya da o adama bir zarar gelecek. Mi? Her neyse 10 tane abonemle kendi düşüncelerimi içeren bir video paylaştım. Kendinize bakın efendim. Hoşçakalın.